Herkese merhaba, Justice League'in buglarından arındırılmış ikinci sürümü beklediğim kadar kötü çıkmadı. Hatta seyri gayet keyifli, baştan sona tutarlı bir şekilde akan bir hikaye sahip ve belki de DC evreninin e, tabii ki Christopher Nolan'dan sonrasını kastediyorum, DC evreninin en iyi işi çıktı. O yüzden filme getireceğimi tahmin ettiğim çoğu eleştiri geri aldım. Yalnız hem zaten pek çok insan tarafından öldüğü için eleştirecek taraflarında da bari ben dillendireyim diye hem de bu filme iyi not vermek ne kadar adil bir tavırdır bu biraz kafama takıldığı için biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle evet bu versiyon Jospiela'nın elinden çıkan halinden çok daha iyi, orası aşikar. Ama bu bir film için geçerli bir değerlendirme kıstası değildir. Çünkü temelde yaşanan şey bir öğrencinin bir gün önce girdiği sınava aynı soruların sorulacağını bilerek ikinci defa girmesinden ibaret. Eğer ikinci girdiğinde daha yüksek alırsa o notu hak etmiş mi alacaktır tartışılır. Bu film örneğinde de Snyder'ın elinde 4 senedir ilk Justice League üstünde binlerce kritik vardı. Ve ilk filmde sevilmeyen, dalga geçilen, aşağılanan hangi sahne varsa bu seferki versiyonu koymama gibi bir şansı vardı kendi kurgusunu yaparken. Burada özellikle şu şüphemi dillendirmek istiyorum. Joss Bader'ın versiyonunda gördüğümüz ama bu sefer görmediğimiz her sahneyi Joss Bader mı çekti diye farz etmek zorundayız. Çoğu kritik bu varsayım üstüne yapılıyor ama ben o kadar emin değilim. Mesela sinema versiyonunda film slow motion'da şarkılı bir bakkal soygunu gibi bir sahneyle açılıyordu. Yani işte bak Superman gitti, dünya bu hale geldi gibisinden deli saçması bir sahneydi. Herkes de dalgasını geçti. Bu filmde yok ama o slow motion, şarkı... Anlatmak istediği şeyi bam güm kafayı kakarak anlatma tarzı o kadar Zack Snyder imzası taşıyor ki. Zack Snyder ince görmeyi beceremeyen, hallır olur anlatan bir yönetmen çünkü. Yani o sahneyi aslında Veeden mi çekti? Bilmiyorum. Ya da yine eski versiyonda Aquaman sürekli bu ya, alright, my man diyen cool olmaya çalışan bir karakterdi. Gerçi Jason Momoa zaten cool bir adam. Yani gerek yoktu bu midalarına ama yapılmıştı. Ve dalgası da geçilmişti. Bu filmde yoklar. Ama filmin son aksiyon sahnelerinden birinde Aquaman, Cyborg'a Man Man veriyor. Yani bir saniye. Aslında Snyder çekmişti de dalga geçildi diye bu sefer koymadı mı? Bu idanın günahını mı alıyoruz? Yani bunu da bilmiyorum. Aynı şekilde Flash'te sürekli Cyborg'la arkadaş olmaya çalışan, bunun için daha çok siyah Amerikan jargonunu kullanarak bir muhabbet oluşturmaya çalışan biriydi. Ve bunun biraz da Amerikan kolektif bilincindeki itici havası yüzünden yani işte ırklar arası kardeşlik çabasını fazla ağır bir şekilde vermeye çalıştığı için çoğu kişi o sahneleri sevmemişti. Bu filmde yoklar. Yani şimdi nereye varacağımı tahmin ediyorsunuzdur. Tam son sahnede Flash the Cyborg fist bump yapıyorlar. Yani cidden bir hikayenin bir fıkranın son cümlesini görüyoruz da başını görmedik gibi hissetmiyor musunuz? Ya çünkü o yumruk sahnesi Hah, sonunda Flash Cyborg'un arkadaşlığını kazandı, yani o manada bir saniyeydi. Bana sanki yine Snyder çekmişti de bu filme koymadı gibi geliyor. Özetle bu film kopya çeken bir öğrencinin elinden çıkmış ikinci bir sınav gibi geliyor. Ve bu yüzden de çoğu insandan aldığı yüksek övgeleri yani, o kadar da hak etmediğini düşünüyorum. Ayrıca işin komik tarafı soruları alıp bu sefer de hem bazı eski yanlışları hem de üstüne de yeni yanlışlar yapan bir öğrenciyle karşı karşıyayız bence. Çünkü ilk filme getirilen eleştirilerden biri de şuydu. DC kahramanları Marvel kahramanlarından temelde şu noktada farklıdır. Marvel kahramanları aslında günlük hayattan insanlarken sonradan güç kazanır ama günlük sıradan hayatlar yaşamaya devam ederler. Yani arada süper kahramanlık yaparlar. DC kahramanları ise genellikle ya tanrıdır ya uzaylıdır. ya yani aslan bizim gibi dünyevi karakterler değillerdir. Örneğin herhangi bir çizgi romanda ya da filmde Örümcek Adam'ın hem de Örümcek Adam kostümü içindeyken mutfakta yumurta kırıp omlet yaptığı bir sahneyi seyredebiliriz ne yadırgamayız. Ama Batman'ı alın aynı mutfağa koyun yani Tanrı olmadığı halde o kadar uyumsuz olacaktır ki DC kahramanlarına uymaz böyle sahneler. O yüzden bu karakterleri hep belli atmosferler içinde görmemiz gerekir. Zack Snyder'ın karanlık, yağmurlu, basık atmosferi bu kahramanlara daha uyan bir atmosfer. O yüzden Warner Bros. Joss Beedon'a işi verirken yani şu filmin biraz renklendir, light bir ton ver falan dedikleri zaman Joss da kalkıp sahneleri cart diye gün ışığına sokunca herkes bu karakterlerin sanki süper kahraman değil de yani çizgi roman fanları gibi göründüklerini söylediler. Şimdi bu eleştiri üstüne Snyder'ın kendi dark atmosferini tekrar kurmasını beklersiniz. Ve genellikle de öyle. Ama o Süperman'la yaptıkları kavga sahnesinde neredeyse aynı aydınlık var. Ve bu sefer sadece Batman'la sahneler az. Neden? Çünkü Batman'e gündüz uymuyor. Ama çıkartınca ilk versiyonu bence iyi sahnelerinden birini çıkarmış oldu. O da bu sefer Superman'in Batman'e Do You Bleed dediği sahne. Yani Bu sahneyi o bıyık silme yüzünden Joss Whedon'ın çektiğine emin insanlar. Ama açıkçası bugün tekrar eski halini izledim. Ve o baştaki bıyık silinmiş telefon röportajı sahnesiyle bu sahne arasında yani dağlar kadar fark gördüm. Filmin başındaki sahnede beceriksizlerdi de bu sahne gelince niye daha iyi oldular? Emin olamıyorum. Yani kendimi çok zorlamam gerekiyor burada gerçekten bıyık silinmiş olduğunu görmem için? O yüzden gerçekten bıyığın mı çekti o saniyede de şimdi koymadılar yoksa sırf minnet eleştirdi diye mi koymadılar? Ondan da emin değilim. Yine aynı sahnede Lois'in polislerin arasından Clark Clark diye bağırıp Superman'in gizli kimliğini bu kadar afişe etmesiyle de çok daha geçildi. E, yine aynı sahne var ama bu sefer eleştiren yok. Hatta bir video kritikte birinci versiyonda Filmin başında Batman'in çatıda yanında suçlu biri varken telefonda Alfred demesi üstüne ilk versiyonu aşağı alıp şimdiki filme onun üstünden on verdiklerini gördüm mesela. Yani artık iradi bir bakar körlük müdür bu bilemiyorum. Ya da ilk versiyondaki diğer iyi sahnelerden biri de Flash'in Batman'e benim bir gücüm yok sadece insanları iter dururum benim olayım bu deyip korktuğu için geri durduğu an Batman'in ona motivasyon olsun diye söylediği bir cümle. Bir kişi kurtar. Şimdi süper kahraman fikri normalde saçmadır. Ama bu evrenlerde neden birileri süper kahraman olur? Nasıl bir motivasyonla bu hale gelirler? Yani bu soruya ufak ve bence hoş bir cevaptı. Flash gerçekten de bir kişiyi kurtarıp yaptığı şeyden duyduğu gururla insan kurtarmaya devam edip o an süper kahraman kimliği kazanıyordu. Bu zeverkin de ise merdivenden çıkan insanların önden birkaç çıkıp buraya buraya diye yol gösterdi sadece. Ama millet zaten merdivenden çıkıyor. Yani yol göstermenin manası ne? Eğer Joss Whedon'ın çektiği bir sahneydiyse ve çıkardıysa o zaman Zack Snyder Joss Whedon'dan geri bile düşmüş diye biliyorum. Yani en azından bu sahne özelinde. Şu ana kadar anlattıklarımın neseti Birincisi, başka her filmci filmlerini bir kere insanlara sunup aldıkları notla yetinmek zorundayken senelerce filmin nasıl eleştirildiğini görüp ona göre şurasını burasını düzeltip öyle sunan bir filmciye Bence ortaya çıkardığı ürünün notunun yarısını vermek daha mantıklı geliyor. İkincisi de gerçekten ne kadar dürüst bir kurgu yapıldı, gerçekten sadece Widan'ın çektiği sahneler mi çıkarıldı? Yani o konuda da şüphe içindeyim. Ayrıca bazı sahnelerde Diana'nın daha yaşlı görünmesi yüzünden bana hiç de öyle, yani sadece filmin sonundaki epilogu çekti, başka yeni sahne çekilmedi lafı da yani çok samimi gelmiyor. Ve o epilogda Joker'in Batman'e ben olmasam kim sana nokta nokta yapar diye bir cümlesi var. O nokta nokta dediğim şeyi çevirmeyeceğim ki zaten nasıl çevrilir bilmiyorum. Türkçe altıncısına baktım haz vermek diye çevirmişler. Yani tamam haz veren bir eylem de nasıl haz veriliyor arası ayrı mesele. Neyse Snyder neden böyle bir fikir dünyasında yaşıyor anlamıyorum. Yani Bruce Bey'in hapishanede tecavüze uğramış olduğuna dair lafları falan da vardı acayip işti요 adamın zihni ve iyi bir acayiplik değil bence. Aslında Zack Snyder'ı daha fazla eleştirecektim bu kritikte. Hatta Michael Bay resmi çizmiştim. İşte Michael Bay'in çizgi roman çeken hali diyecektim falan ama ya yani bu filmin başında biraz çökmüş halini gördükten sonra yaşadığı kötü şeylerin de hatrına ve seredilebilir bir şey de çıkarmış olduğu için içinden o kadar eleştirmek gelmiyor artık. şimdi yani şimdilik pas geçelim ama Warner Bros tekrar Zack Snyder'ı Al sen devam et DC'yi derse ve bir sonra yine Batman vs Superman gibi bir felaket çıkartırsa o zaman daha sert bir şekilde girişiriz. Demem o ki eğer bu film ilk seyrettiğimiz hal olsaydı ya hiç de bugünkü kadar yüksek övgülere masal olmayacaktı. Yine herkes filmin dünyayı yok etmek isteyen büyük kötüye karşı süper kahraman ekibi hikayesinin orijinallikten uzak olduğunu söyleyecekti. Hatta filmin hikayesi direkt Man of Steel ile neredeyse aynı. ...gezegeni terraform etmek isteyen uzaylılara karşı savaşılıyor. Okul oyununa gelmeyen meşgul baba yüzünden üzülen çocuk klişesi... Yani ...bırak filmde kullanmayı üstüne şaka yapması bile klişe olmuş bir şeyken... ...karşımıza bunun çıkarılması... ...yani zannediyor musunuz ki eleştirilmeyecekti? Aquaman'in herhangi bir karakterinin olmaması... ...ama iki versiyon arasında bir Aquaman filmi seyretmiş olduğumuz için... ...yani yine bu versiyonun yararına çalışan... ...ama filmin hak etmediği bir şans olduğunu görmemiz gerek bence. İlk bu halini görseydik Aquaman'i yazamamışlar diyecektik. Slow motion'lar, şarkılar, boğazımıza kadar battığımız CGI'lar, herhangi bir tehlikesi olmayan aksiyon sahneleri falan. Ya emin olun ilk versiyonu ne kadar eleştirildiyse bu da o kadar kötülenirdi. Ya da hadi biraz daha az diyelim. Çünkü bu sefer bu seferki gerçekten seyrediliyor. Yani hele Batman vs Superman gibi bir felaket değil. Ya yani Burada bir hikayesi var, akıyor. O filmden de Justice League'in ilk versiyonundan da daha iyi. Ama dediğim gibi böyle bir değerlendirme kısası yoktur olmamalıdır. Peki niye bu kadar övüyorum? Bu konuda aylar önce Film Teori kanalında yapılmış bir videoyu şiddetle öneriyorum. Linkini açıklama bölümüne koyuyorum. Yabancı diliniz varsa mutlaka seyredin. Orada anlatılan şeylerden sadece birinden ufak da olsa biraz bahsetmek istiyorum. Macbeth ki videoyu hazırlayan kişinin adı bu. Leon Festinger diye bir bilim adamından ve bir deneyinden bahsediyor. Buna göre denekleri olabilecek en sıkıcı işlerden birini yaptırıyorlar. Tam bir saat boyunca bir tahta üstündeki düğmeleri sırayla çevirmeleri isteniyor. Bir saat bitince de deneklerden bazılarına bir, bazılarına da 20 dolar veriyorlar. Ki deneyin yapıldığı zaman için iyi para. Sonra da diyorlar ki odadan çıktığınızda sizden sonra gelecek kişiye Burada yaptığınız şeyin ne kadar eğlenceli olduğuna dair bir not verin. Ama dürüst davranmayın. Yoksa hepsi on üstünden bir verir. Fazla not verin diyorlar. Adamlar da çıkıyor ve kendilerinden sonraki kişiye e, ki aslında o sonraki kişi de deneyi gerçekleştiren asistanlardan biriymiş. Ama bizimkiler bilmiyor tabii ki. Şişirilmiş notlar veriyorlar. Asistanlar da duydukları notları not alıyorlar. Sonra... 1 dolar alanların verdikleri not ortalamasıyla 20 dolar alanların verdikleri not ortalamasını kıyaslayınca felaket bir fark görüyorlar. Yani Biri diğerinden çok daha yüksek. 20 dolar alanlar işten mutlu ayrıldıkları için daha fazla not vermelerini beklerken tam tersini 1 dolar alanlar çok yüksek not veriyorlar. Birinci sebep şu, 20 dolar alanlar dış bir ödül alıp çektikleri işkencenin bedelini aldıklarını düşündüklerinden kendilerini kandırmak zorunda hissetmiyorlarmış. Ama bir dolar alanlar yani hem işkence çektik hem de ödül de alamadık diye düşünürlerken bir de şişirilmiş not vermeye zorlanınca içine girdikleri psikolojik duruma cognitive dissonance, yani bilişsel uyumsuzluk, bilişsel çelişki diye bir ad veriliyormuş. Buna göre insanlar yaşadıkları ve hissettikleri şeyler birbirleriyle uyumsuz olurlarsa ki bu deneyde adamın hissettiği işkence ve can sıkıntısı ama yaşadığı şey fazla not verme zorunluluğu, Arada böyle bir uyumsuzluk olunca beyin araya girip bu uyumsuzluğu gidermeye çalışıyormuş. Ve bu yüzden de hissettiği şeyi yaşadığı şeye uygun hale getirmeye çalışıyormuş. Bu yüzden adamlar kafalarından ya belki de o kadar kötü değildi diye düşünecek şekilde kendilerini kandırıyorlarmış. Yani tıpkı acı hissetmediğinizi tekrarlayınca acıyı daha az hissetmeniz gibi. Çünkü beyin araya girip hissettiğinizi yaşadığınıza uyduruyor. Macbeth bu deneyden yola çıkıp Snyder Kat için İyi çıksa da kötü çıksa da fark etmeden filmin çok başarılı olacağını ve herkesin filmi öveceğini söylüyordu aylar önce. Çünkü 4 sene boyunca binlerce insan kötü bir Justice League filminden sonra aslında kıyıda köşede gizli bir tane çok daha muhteşem film olduğuna kendilerini inandırdıkları için bunu hem de 4 sene boyunca yaptıkları için Snyder Cut gelince ilk versiyondaki bütün hataların düzeltileceğini yazıp durdukları için, yayınlansın diye yalvardıklarından, bu kadar zaman, enerji ve inancı buna gömdükleri için felaket bir kognitif deseniz içine düştüklerini söylüyordu. Ve gerçekten de olan bu. Ben bu kritiği seyretmeden kafamda canlandırırken bu cümlenin sonunda şey demeyi planlıyordum. ''Şu an yaşadığımız şey tamamen bu psikoz diyecektim. Şimdi ise ''Şu an yaşadığımız bu'' diye fazla vurgulamadan söylüyorum. Çünkü ben filmin gerçekten çok kötü çıkacağını düşünüyordum. O kadar kötü çıkmadı. Ama hala vasat ya da vasat üstü denebilecek ve ilk versiyonda eleştirilen şeylerin çoğunu hala içeren bir film. Yani buna rağmen bu kadar övülmesi, beğenilmesi, bazılarının onun üstünden um vermeleri yani bu psikolojik konusuna çok oturuyor. Sonuç olarak fazla uzatmayayım artık. Yoksa anlatacak çok şey var ama hala kritiklerim çizebildiğim resim sayısıyla sınırlı. Hem o yüzden hem de beklediğim kadar kötü çıkmadığı için ben de fazla eleştirmeyeyim diyorum. Seyredilebilir ama ne övülecek ne yerden yere vurulacak. 2 saat daha ekstra malzeme olunca illaki ilk versiyonundan daha fazla şey anlatan ve bu sayede bazı noktaları doldurabilen Zack Snyder'ın belki de en iyi DC filmi olmuş diyebilirim. Twitter'da biri bana kritikte ne yazdığıma dair ufak bir ipucu vermemi istediğinde ona verdiğim cevapla bitireyim bu eleştiriyi. İlk versiyonundan iyi... Ama sadece geçer notu alacak kadar iyi ve o notu da ikinci denemede aldığı için hak ettiği tartışmalı. Bu sefer de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafayı tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap yazıyorum. Twitter ve Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Cumart gününüzdeyseniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.